Merhabalar. Türkiye'nin tarafı siz ana haber bildirine karşınızdayız. Ben dinlediğim tarikat haber notu. Um ana haber bildirine başlıyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlarda güncel çıkan gelişmeleri sizler şimdi paylaşacağız. efendim. ana haber bildirimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tane çekersek, TV tarikat haber, TV sosyal cep tarikat haber, Pinterest tarikat haber, Ok tarikat haber, TikTok tarikat haber, TV Facebook tarikat haber, LinkedIn tarikat haber, Yayı haber, Tumblr tarikat Instagram tarikat Twitter tarik. Haber Reddit, Ground Type, 7.8, YouTube, Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık Yılmaz, Şafrı'yla yayındayız. Diğer sosyal medya kanallarımızı tanışa kurursak, Bigolay'da yayındayız. Bigolay kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Ve ana haber bükerimiz başlıyor. Haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Bugün İstanbul için imsak vakti saat 05.22. Diğer illerimizin imsak paketlerini öğrenmek istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bakabilirsiniz değerli izleyenler. Bir de borsa nasıl kapatmış bir de bakalım. Borsa efendim günü İstanbul Borsası günü 4.811 ile düşüşte. Dolar 19.11 ile yükselişte. Euro 20.72 ile yükselişte. Bitcoin 1.08 yükselişle ve altın 1.212 yükselişle kapattılar. Anlık borsa bu şekildeydi ve ilk haberimize geçiyoruz. Ankara'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Ağır Aloğlu istifa etti. İYİ Parti'nin açıklama geldi. Son dakika haberi bir açılamalarıyla gündem olmuştu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Aloğlu'dan istifa kararı geldi. Son dakika haberine göre geçtiğimiz günleri yaptığı aşamalarla gündem olan İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum dediği öğrenilen Yavuz Alioğlu partisine istifa etti. Karar sonrası İyi Parti'den ilk açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika açıklamalarıyla gündem olmuştu. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu'dan istifa kararı. 28 Mart 2023 1842 son güncelleme, 28 Mart 2023 2036. Son dakika haberine göre, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla gündem olan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağaralioğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum, dediği öğrenilen Yavuz Ağaralioğlu partisinden istifa etti. Karar sonrası İYİ Parti'den ilk açıklama geldi. İşte son dakika istifa haberinin detayları. Takip et. Son dakika haberi İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağralioğlu Partisi'nden istifa etti. Türk Televizyonu'nda gazeteci Mehmet Akif Ersoy'a mesaj gönderen Yavuz Ağralioğlu istifa edeceğim. Meral Akşener ile vedalaşmaya gidiyorum ifadelerini kullanmıştı. Ağralioğlu'nun yarın TBMM'de bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Canlı yayında esip gürlemişti. Akşener'in haberi var mıydı? Meral Akşener görüşmeyi iptal etti. İyi Parti'li Ahralioğlu'nun istifa kararı kulisleri hareketlendirdi. Yarın saat 13'te İyi Parti lideri Meral Akşenerle görüşmesi beklenen Ahralioğlu'nun istifa haberini televizyondan duyulması üzerine Akşener'in görüşmeyi iptal ettiği belirtildi. Gazeteci Candaş Dolga Işık konuyla ilgili bir paylaşım yaparak Meral Akşener, Yavuz Ahralioğlu'na yarın 13'te verdiği randevuyu az önce iptal etti. Gerekçe Yavuz Bey'in görüşme öncesinde TV'ye çıkıp istifasını duyurması. Bu iptal az önce kendisine de bildirildi, ifadelerini kullandı. İyi Parti'den yanıt. İyi Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Ağralioğlu'nun istifa kararının ardından istifa tek taraflı bir karar verme usulüdür. Genel başkanımızda bir görüşme gerçekleşmeyecek açıklamasını yaptı. Kemal Kiliçdaroğlu Cumhurbaşkanı İyi Parti iktidar olacak. İYİ Parti seçim kampanyasından sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Burak Avuncu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ağralioğlu'nun istifa etmesine ilişkin şunları kaydetti. Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin. Ne olmuştu? Yavuz Ağralioğlu, geçtiğimiz günlerde TBMM'de yaptığı basın açıklamasında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belirleme yöntemine tepki göstermişti. Meral Akşener'in tahmin ederek bütün bu süreçlerin içerisinde bugüne getirdiği mücadelede kendisine pusu kurulmasından rahatsızız ifadelerini kullanmıştı. Kılıçdaroğlu adaylığına değil, adaylığının dayatılmasına karşı olduğunu belirten Ağralioğlu, HDP aday çıkarmayacağını açıkladı. Söylüyorum ki HDP'nin olduğu bir denklemde biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız şeklinde konuşmuştur. Ağır Halioğlu son olarak Kılıçdaroğlu'na oy vermeyeceğini söylemişti. DHA. ilginizi çekebilir. Ağır a Millet İttifat. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. AK Parti'de sürpriz ekonomi zirvesi yapıldı. Asgari ücreti zammı için tarih verildi. Son dakika haberine göre asgari ücret zammı için beklenen tarih oldu. AK Parti hareketli dakikalar yaşanıyor Erdoğan ile bakan bilgin görüştü. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışma ve sosyal güvenlik bakanı velat bilgini kabul etti. Emekli maaşı ve ikramiyelerini düzeltme sonrası gözler Asgari ücretteydi. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak zam için tarih verdi. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları. Son dakika. Asgari ücret zamlı için beklenen tarih duyuruldu. AK Parti'de hareketli dakikalar. Erdoğan ile Bakan Bilgin. 28 Mart 2023 18-22 son güncelleme. 28 Mart 2023 19:43 Son dakika haberi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Emekli maaşı ve ikramiyelerini düzeltme sonrası gözler asgari ücretteydi. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacaksam için tarih verdi. İşte son dakika asgari ücret haberinin detayları. Takip et. Son dakika Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i kabul etti. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşı 7500 liraya çıkarılmış, emekli bayram ikramiyeleri ise 2000 liraya yükseltilmişti. Asgari ücrete zam geliyor. İhlas Haber Ajansı'nda yer alan habere göre görüşme öncesinde basın mensuplarının asgari ücrete zam olacak mı sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, asgari ücrete Temmuz ayında zam yapılacağını söyledi. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Avrupa Parlamentosu. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Efendim, bugün Türkiye Hırvatistan'la maç yapacak. E, maç Bursa Büyükşehir Belgi Stadyumunda oynayacak. Maçı Andreas Ekberk yönecek maç. Bugün saat 21.45'te yayın e, başlayacak değerli izleyenler. Maç kadrosuna şöyle bir baktığımızda a, Amil takımımızda Kaldemer Günok, me, Çalar Sünjü, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu İt 11'de, yedeklerde Kalede Uğurcan Can Çakır, Altay Bayındır, Samet Akaydın, Ozan Kabak, Eren Ermalı, Mehmet Can Aydın, İrfan Kahveci, İsmail Yüksek, Arda Güler, Cenk Tosun, Umut Nahir, Barış Arka Yılmaz e, yedeklerde oluyor. Hırvatistan ilk 11'de kalede Dominik Livakovic, Borno Badesic, Zosip Stanovic, Jorko Gerdewal, Josip Stalo, Luka Modric, Meta Kovovic, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Andrej Karovic, Mario Fasadiq yer alıyor. Yedeklerde ise Nike Kol laborovic, Ivo Grblić, Tomako Shwida, Martin Aldik, Josip Jurok, Borno Sosa, Nikola Balakic, Luka Irensolak, Lauro Majer, Mislav Orsic ve Petar Musa yer alıyor. Son dakika haberine göre Erdoğan ile Erbakan arasındaki görüşmede tarihi detay ortaya çıktı. Yıllar sonra bir ilk yaşandı. bakanlık sorusuna böyle yanıt verdi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YRP lideri Fatih Bakan'ın görüşmesi başladı. Erdoğan YRP genel merkezine geldi. İki lider görüşme öncesi tokulaşarak poz verdi. Görüşmenin gerçekleştiği binayla ilgili bir detay gündem oldu. Yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Liderlerin görüşmesi yaklaşık bir saat sonra sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Erbakan, Yerepey'in ittifak kararının gerekçesiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Son dakika Erdoğan ile Erbakan arasındaki görüşmede tarihi detay. Yıllar sonra bir ilk. Bakanlık sorusuna böyle yanıt verdi. 28 Mart 2023-16-12 Son Güncelleme, 28 Mart 2023 17:36 Son dakika haberi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile YRP lideri Fatih Erbakan'ın görüşmesi başladı. Erdoğan YRP Genel Merkezi'ne geldi. Ki lider görüşme öncesi tokalaşarak poz verdi. Görüşmenin gerçekleştiği bina ile ilgili bir detay gündem oldu, yıllar sonra bir ilk gerçekleşti. Liderlerin görüşmesi yaklaşık bir saat sonra sona erdi. Görüşme sonrası açıklama yapan Erbakan, YARP'nin ittifak kararının gerekçesiyle ilgili dikkat çeken bir mesaj verdi. Takip et. Son dakika haberi, Cumhur İttifakı'nda kritik bir zirve gerçekleşti. YARP geçtiğimiz günlerde son anda Cumhur İttifakı'na katılma kararı almıştı. Erdoğan, YARP lideri Erbakan'ı YARP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Erdoğan'ın bu ziyaretiyle akıllara tarihi detaylar geldi. Fatih Erbakan görüşme sonrası Millet İttifakı'na tepki gösterirken, geldiğimiz noktada altı bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık, dedi. Erbakan ayrıca milletvekilliği, bakanlık, cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi talepleri olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Görüşme bir saat sürdü. Erdoğan ile Erbakan'ın saat 16.00'da başlayan görüşmesi öncesi iki liderler kamera karşısında tokalaşarak poz verdi. Erdoğan ve Erbakan'ın görüşmesi saat 17.00'de de sona erdi. Erbakan'dan ilk açıklama, 6 Likovs'a ülkemizi teslim etmemek adına kararlı bir adım attık. Görüşme sonrası Erbakan'ın açıklaması şöyle. Milletvekilliği seçimlerine bütün bölgelerde kendi lobomuz ve adaylarımızla gireceğiz. Bu ittifak kararımız belirli prensip ve ilkelerle inşa edildi. İnanıyoruz ki ülkemizin hayrına olan bu prensiplerimiz ortak hedeflerimiz haline dönüşecektir. Biz milli görüş olarak siyasi geçmişimizde her zaman mani olan, iktidarda muhalefette de olsa hayra vesile olan bir siyasi anlayışı ortaya koyduk. Bundan böyle de aynısı olacak. Geldiğimiz noktada altı ve bir kaosa ülkemizi teslim etmemek adına milli ve kararlı bir adım attık. Ortak liste iddiaları. Dün hangi doğru ve yanlışları dile getirdiysek aynılarını dile getirmeye devam edeceğiz. Dün yanlış dediğimizde bugün yanlış demek gibi bir anlayışımız söz konusu olamaz. Seçimlerden sonra biz de inşallah en güçlü şekilde temsil edilerek mutabakat metnimizdeki prensiplerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. 14 Mayıs'tan sonra inşallah Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında fonksiyonumuzu daha etkili şekilde sürdüreceğiz. En son geldiğimiz nokta bütün seçim noktalarında tamamen kendi listemizde girmek yönündeydi. AK Parti listelerinden milletvekilimiz olması gibi bir düşüncemiz yoktu. Son birkaç günde de aksi bir gelişme olmadı. Böyle bir talepte bulunmadık. Böyle bir görüşme bugün de olmadı. Cumhurbaşkanımız da aynı nostaljiyi yaşıyor. Erdoğan'ın yıllar sonra binayı ziyareti, burası Refah Partimizin 80'li yıllardan itibaren genel merkez binası. Milli Görüş hareketiyle merhum Erbakan Hocamızla özdeşleşmiş bir bina. Binada Milli Görüşüm Kalesi diyebileceğimiz bir bina. İçeride böyle de bir konuşma da oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız da aynı nostaljiyi, aynı duygusal anları yaşıyorlar. Bakanlık talebi oldu mu? Hükümette yer alma gibi, bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı gibi bir talebimiz olmadı. O bina ile ilgili tarihi detay. Erdoğan çok girip çıkıyordu. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova Erbakan Erdoğan görüşmesine ilişkin şu detayları aktardı. Bu görüşme ile ilgili bir anekdot söylemek istiyorum. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girdiği o bina çok tarihi bir bina, Refah Partisi'nin binasıydı orası. Yıllarca Necmeddin Erbakan'ın genel başkanlığını yaptığı Refah Partisi'nin binasıydı orası. Erdoğan da o yıllarda İstanbul İl Başkanı, ardından da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Refah Partisi'nden o binaya çok girip çıkıyordu. Necmeddin Erbakan, yıllar önce bugünkü görüşmenin gerçekleştiği binanın önünde. Erdoğan bir daha oraya gitmedi. Refah Partisi'ndeki o yenilikçiler hareketi başladıktan sonra Erdoğan yolunu ayırıp AK Parti'ye geçip genel başkanlığını yürüttükten sonra bir daha oraya gitmedi diye hatırlıyorum. Dolayısıyla yıllar yıllar sonra Recep Tayyip Erdoğan'ın da o tarihi eski Refah Partisi'nin binasına, bu kez yeniden Refah Partisi logosunun altında ve bu kez Necmettin Erbakan yerine Olu Fatih Erbakan ile el sıkışarak girmesi bence dikkat çekici, önemli bir detaydı diye eklemek istiyorum. 1980'li yıllardan beri hizmet veren binayı Saadet Partisi boşalttıktan sonra yeniden Refah Partisi devralarak 2019'da tabelasını asmıştı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan iftarda Mehmetçik ile bir araya geldi. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız. Bir diğer haberimizle geçiyoruz. Son dakika haberi ve tarih verip fırtınaları koparabilir dedi. Cumhur İttifakı genişleyecek mi? partiden çok konuşulacak Millet İttifakı çıkışı geldi. Son dakika haberine göre seçim gündemini değerlendiren AKP Genel yani Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz milletvekili listesinin açıklanacağı tarihe dikkat çekerek o tarihe kadar Millet İttifakı'nda fırtınalar koparabilir dedi. Millet İttifakı'nda pazarlıklar gerçekleştiğini öne süren Yavuz, Yeniden Refah Partisi ile görüşmelerde yaşanan duraksamanın 6.84 sayılı kanunla ilgili olmadığını açıkladı. Son dakika tarih verip fırtınalar kopabilir dedi. Cumhur İttifakı genişleyecek mi? AK Parti'den çok konuşulacak Millet İttifakı çıkışı. 28 Mart 2023 13.24 son güncelleme 28 Mart 2023 13.36 Son dakika haberi seçim gündemini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz milletvekili listelerinin açıklanacağı tarihe dikkat çekerek o tarihe kadar millet ittifakında fırtınalar kopabilir dedi. Millet ittifakında pazarlıklar gerçekleştiğini öne süren Yavuz yeniden Refah Partisi YRP ile görüşmelerde yaşanan duraksamanın 6284 sayılı kanunla ilgisi olmadığını açıkladı takip etti. Son dakika haberi. AK Partili Yavuz, canlı yayında açıklamalar yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olmasına gelen itirazları "garip sedini, belirterek İyi Parti'nin tavrı hakkında yorumda bulundu. Yavuz'un açıklamalarında dikkat çeken noktalardan biri de Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceğine dair verdiği yanıt oldu. Ağrı'lıoğlu çıkışı. Kılıçdaroğlu'na oy vermez. Yavuz'un TV yüzüde katıldığı canlı yayındaki açıklamalarından satır başları şöyle. Kemal Kılıçdaroğlu, Kandir'in PKK'nın adayı. Ağrılioğlu'nun Kılıçdaroğlu'na oy vermeye eli gitmeyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı konusundaki itirazları garipsiyorum. İyi Parti'nin tavrı şu, ümitlerini Sabih Kanadoğlu bir yaklaşıma bağlamışlar. 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir. Yeniden Refah Partisi ile gelinen noktada duraksanma nedeni 6.284 sayılı yasa değildi. Hatırlı masada aday listeleri nedeniyle kopuşlar yaşanabilir. Listelerin verileceği 9 Nisan'a kadar fırtınalar kopabilir. Millet İttifakı'nda milletvekili, bakanlık, Cumhurbaşkanı yardımcılığı pazarlıkları vardı. Cumhur İttifakı'nın bir araya gelişi tamamen ilkeler doğrultusunda ama milletvekili dağılımını da konuşuyoruz. Cumhurbaşkanımızı destekleme sebebi de çok net, Ayasofya'nın açılması, nükleer santrallerin sonuca bağlanması, Kanal İstanbul gibi devasa projelerin tamamlanması, teröre bakış gibi hususlarda biz çok net bir anlaşma zemini üzerinden yürüyoruz. Millet İttifakı'nda ise pazarlıklar söz konusu. Anketlerdeki oy oranını açıkladı. Son ankete göre Cumhurbaşkanımız %53 gibi bir oyla seçiliyor. Partimizin oy oranı ise %41. ben bunun artış eğiliminde olduğunu görüyorum. Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Te yandan, Cumhur İttifakı daha da genişleyecek mi sorusuna da yanıt veren AK Partili Ali İhsan Yavuz, kapılar tamamen kapalı diyemeyiz. 9 Nisan'a kadar Türkiye'de çok şey olabilir ifadesini kullandı. İlginizi çekebilir. Bural değişti. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer, diğer haberimize geçiyoruz. Aldıklarım maaşı açıklayıp asgari ücretliler sihirbaz galiba dedi. Söylemeye utanıyorum ama Zeydan Karalar'dan dikkat çeken HDP çıkış geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ekonomiye yönelik eleştirilerini dile getirirken kızıyla yaptığı telefon görüşmesini anlattı ve iki doktor maaşıyla insanlar geçinemiyorsa asgari ücretli ne yapsın onlar sihirbaz herhalde dedi. Söylemeye bile utanıyorum ama diyerek ekonomik durumlarından söz eden karalar Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyaretine gelen tepkilere biz ziyaret edince yer yer oynuyor. Geçmiş meza da AK Parti'de ziyaret ettiği fark ne diyerek yanıt vermiş. Aldıkları Aldıklıkları maaşı açıklayıp asgari ücretliler seyirbaz galiba dedi. Söylemeye utanıyorum ama zeydan karalardan dikkat çeken HDP çıkışı. 28 Mart 2023-12.57 son güncelleme, 28 Mart 2023-13.04. Adam, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ekonomiye yönelik eleştirilerini dile getirirken, kızıyla yaptığı telefon görüşmesini anlattı ve iki doktor maaşıyla insanlar geçinemiyorsa asgari ne yapsın. Onlar sihirbaz herhalde, dedi. Söylemeye bile utanıyorum ama diyerek ekonomik durumlarından söz eden Karalar, Kılıçdaroğlu HDP'yi ziyaretine gelen tepkilere, biz ziyaret edince yer yerinden oynuyor. Geçtiğimiz aylarda AK Parti'de ziyaret etti. Harp diyerek yanıt verdi. Takip et. Zeydan karalar canlı yayında gündemi değerlendirirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Hükümetin ekonomide yaptığı son hamlelere dikkat çeken karalar, iktidarın bu kadar çok hamle yapmasının sebebi kaybedeceklerini görmesi iddiasını ortaya attı. Eşiyle aldıkları maaşlara değinerek kendi durumlarının iyi olduğundan bahseden karalar, asgari ücretliler hakkında dikkat çeken sözler kullandı. Karaların gündeminde deprem bölgesinde yapımı süren konteyner kentler de vardı. Baba benzinlikte indirim var, sıra bekliyorum. Fox TV'de konuşan karaların açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde. İktidarın bu kadar çok hamle yapmasının sebebi kaybedeceklerini görmesi. Eşim benden çok gidiyor markete. Çok enteresan, biz akşamları konuşuyoruz. Asgari ücret alan ne yapıyor, nasıl geçiniyor? Bir akşam kızımı aradım, baba benzinlikteyim. İndirim var, sıra bekliyorum dedi. Ya dedim kızım sen doktorsun, eşim doktor. Ki doktor maaşıyla bu insanlar geçinemiyorsa, tasarruf yapıyorsa asgari ücretli ne yapsın? Onlar sihirbaz herhalde. Asgari ücretlileri düşünemiyorum. Söylemeye bile utanıyorum ama bizim durumumuz iyi. Eski işlerimiz var, eşim öğretmen, benim belediye başkanı maaşım var, ikimiz de emekliyiz. Asgari ücretlileri düşünemiyorum. Konteyner kent tepkisi. Konteyner kentlerde hala büyük eksiklikler varken binlerce konut yapmaktan bahsediyorlar. Korkutan deprem uyarısı, küçük bir artçıda yıkılma durumu söz konusu. HDP üzerinden yapılan propaganda kazanmamızı engelleyemeyecek. Bize aski faturalarını PKK'lılar toplayacak dediler. Bunlar oldu mu? Olmadı. HDP üzerinden yapılan propaganda bizim kazanmamızı engelleyemedi yine engelleyemeyecek. 13. Cumhurbaşkanımız Kılıçdaroğlu, HDP'yi ziyaret etti. Biz ziyaret edince yer yerinden oynuyor. Geçtiğimiz aylarda AK Parti'de ziyaret etti. Part ne? %20 zam. Günlerdir konuşuluyordu, bugün başladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan iktidarda Mehmetçik de bir araya geldi. Savunma sanayi için ne? Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Fatma Gülkin annesi Eminever Ukal 99 yaşında hayatını kaybetti değerli izleyenler. Yaşamın usta oyuncusu Fatma Gülkin annesi. Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. Ukav'ın COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Usta oyuncu Fatma Grit de COVID-19'a bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etmişti. Fatma Grit'in annesi Münevver Ukav, 99 yaşında hayatını kaybetti. 28 Mart 2023-2047 Son Güncelleme 28 Mart 2023-2051 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Ukal, 99 yaşında hayatını kaybetti. Kavın Covid, 19 A bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdiği bilgisi verildi. Usta oyuncu Fatma Girik de Covid, 19 A bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayata veda etmişti. Takip et. Geçtiğimiz yıl 24 Ocak'ta yaşamını yitiren Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik'in annesi Münevver Uka Bodrum'daki evinde fenalaşarak 19 Mart'ta Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kav, Covid, 19 A bağlı çoklu organ yetmezliğinden akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Cih haberi alan yakınları ve komşuları büyük üzüntü yaşadı. Ceyhan'dan usta oyuncu Fatma Girik'te Covid, 19 A bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirmişti. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekran arkayız diğer haberimize geçiyoruz. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eski İtalya Başbakanı ve hala hazırda iktidarın orta konumundaki Forza Italia Partisi'nin lideri Silvio Berlusconi dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldı açıklandı. Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. 28 Mart 2023 21:13 son güncelleme 28 Mart 2023 21:13 Eski İtalya Başbakanı ve hali hazırda iktidarın küçük ortağı konumundaki Forza Italia ve partisinin lideri Silvio Berlusconi'nin dün akşam Milano'da hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Takip et. İtalyan basınında çıkan haberlerde, 86 yaşındaki liderin dün akşam saatlerinde çektiği arılar sebebiyle Milano'daki San Raffaele Hastanesi'ne kontrol amaçlı kaldırıldığı ve burada bazı tepkiklerin yapıldığı belirtildi. Berlusconi'nin bugün ya da yarın taburcu edilmesinin beklendiği ifade edildi. Silvio Berlusconi, son olarak Ocak 2022'de San Raffaele Hastanesi'ne yatmıştı. İtalya'da 1994 ile 2011 yılları arasında toplamda en uzun süre başbakanlık yapan isim olan Berlusconi, Eylül 2020'de COVID-19'a yakalanmış, iki haftalık sıkıntılı bir tedavi sürecinin ardından iyileşebilmişti. Berlusconi, hastane çıkışında bu sefer de atlatmayı başardım demişti. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Okuldaki küçük çocukları öldürmüştü. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki saldırıdan sıcak görüntüler ortaya çıktı. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Polisler gözlerine inanamadı. Cips poşetinin içinden çıkanlar şok etti değerli izleyenler. Afyon Karaysa'da jandarma ekipleri... Köç Çalan Köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araç içindeki şüpheli hareketler üzerine arama yapan ekipler, CIPS projesi içinde uyuşturucu olduğu fark etti. Aramanın ardından ekipler, araçtaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Polis de gözlerine inanamadı. CIPS poşetinin içinden çıkanlar şok etti. 28 Mart 2023 20:53 son güncelleme 28 Mart 2023 20:53 Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri Gökçeğalan köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araç içindekilerinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapan ekipler, cips poşeti içinde uyuşturucu olduğunu fark etti. Aramanın ardından ekipler araçtaki 5 kişiyi gözaltına aldı. Takip et. Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde narkotik köpeğiyle arama yapan jandarma ekipleri cips poşeti içerisine gizlenmiş 26,5 gram metamfetamin isimli uyuşturucu ele geçirdi. Hareketleri şüphe uyandırdı. Olay, Sandıklı ilçesi Gökçealan Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri şüpü üzerine bir aracı durdurdu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunduğu fark eden ekipler bu defa araçta narkotik köpeğiyle arama yaptı. Yapılan arama sonucunda araç içerisinde bulunan cips poşeti içerisine gizlenmiş vaziyette 26,5 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan HES, Y, ve Ç isimli şahıslar gözaltına alındı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Mula açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. İnceden çok sert çıkış. BKK'lılara, İzbollahçılara, FETÖ'cülere. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimizle geçiyoruz. Son dakika haberine göre hukuk alanında yeni düzenlemeler içeriyor. Yargı paketi teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kabul edildi. Son dakika haberine göre yargıda yeni düzenlemeler içeren icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlar değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile birlikte aile bireylerine ait eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haciz edilmeyecek. Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın, kadın hükümünün cezasının infazlı bir yıla kadar ertenebilecek. Ertenen süresi her defasında 6 ay geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilir. Son dakika hukuk alanında yeni düzenlemeleri içeriyor. Yargı paketi teklifi TBMM'de kabul edildi. 28 Mart 2023-19-17 Son Güncelleme, 28 Mart 2023 20:20 Son dakika haberine göre, yargıda yeni düzenlemeleri içeren icra ve iflas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanun teklifi ile birlikte aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları haczedilemeyecek. Çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı bir yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek. Takip et. Son dakika haberi, yargıda yeni düzenlemeleri içeren icra ve itlas kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla, icra ve iflas kanununa konutta haciz, başlıklı madde ekleniyor. Buna göre, icra müdürü, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunu tespit etmesi halinde bu yerde haciz yapılmasına karar verecek ve bu kararı derhal icra mahkemesinin onayına sunacak. Mahkeme, dosyanın tevdi edildiği tarihten itibaren en geç 3 gün içinde dosya üzerinden yapacağı inceleme sonunda, haciz yapılması talep edilen yerin konut olduğunun anlaşılması halinde kararın onaylanmasına kesin olarak karar verecek. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine haciz işlemleri yapılacak. Haciz yapılması talep edilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde ise mahkeme, konutta haciz yapılmasına dair kararı kesin olarak kaldıracak. Bu kararın icra dairesine bildirilmesi üzerine icra müdürü, mevcut haciz talebi hakkında yeniden karar verecek. Mahkemenin onaylama kararı üzerine hacize gidilen yerin konut olmadığının anlaşılması halinde hacize devam edilecek. Ancak konut olmadığı kabul edilen bir yerle ilgili verilen haciz kararı üzerine yapılan haciz işlemi sırasında bu yerin konut olduğu anlaşılır ve borçlu da hacizin yapılmasına rıza göstermez ise haciz işlemine son verilecek. Bu hüküm ihtiyati haciz hakkında uygulanmayacak. Bu hüküm düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten önce verilen konutta haciz yapılmasına ilişkin kararlar ve haciz edilmiş eşyalar hakkında da uygulanmayacak. Düzenleme ile borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile tüm ev eşyasının hacizı yasaklanıyor. Borçlu ve aynı çatı altında yaşayan aile bireylerine ait kişisel eşya ile ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz olunamayacak. İcra takibine konu alacağı yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılamayacak. Muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi İcra ve iflas kanununa muhafazasına gerek kalmayan malların tasfiyesi başlıklı madde eklendi. Bu kapsamda muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yediğiminde bulunan malların tasfiyesine ilişkin usul ve esaslar düzenleniyor. Buna göre muhafaza işleminin dayanağı olan haciz kalkmış olup da yediğiminde bulunan mallar, takibin yapıldığı yer icra dairesince resen tasfiye edilecek. Tasfiye edilecek mallara ilişkin bilgiler, icra dairesince Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde uyap yap duyurulacak. Tasfiye masrafları, öncelikle dosyadaki avansdan, avansın bulunmaması halinde Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Dosyaya ödenen tutarın, Adalet Bakanlığı bütçesinden yapılan masrafı karşılayamaması halinde icra dairesi, bakiye masrafın, borçludan tahsili için tahsil dairesine bildirimde bulunacak. Uyuşturucu maddelerin müsaadesi Uyuşturucu maddelerin kesin olarak raporları alındıktan sonra yönetmelikte belirlenen usule uygun alınacak örneklerin saklanması kaydıyla müsaadesine, sulh ceza hakimliğince soruşturmanın her safhasında karar verilecek. Müsaderesine karar verilen uyuşturucu maddeler gereği yapılmak üzere mühürlü olarak mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Örnek olarak alınan uyuşturucu maddeler hükümle birlikte müsaade edilecek ancak hükmün kesinleşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Kanunla, münhasıran suç eşyası niteliği taşıyan uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin bir an önce müsadere kararı verilerek imhasının sağlanmasına yönelik düzenlemeye gidiliyor. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce el konulmuş uyuşturucu veya uyarıcı maddeler bakımından da bu değişiklikler uygulanacak. Kovuşturma evresinde, ilk derece mahkemesinde görülmekte olan dosyalar bakımından mahkemesince, istinaf veya temiz kanun yolunda olan dosyalar bakımından ise uyak kayıtları incelenerek ilk derece mahkemesince derhal karar verilecek. Örnek alınmamış dosyalarda yeterince örnek alınacak. Örnek olarak alınan uyuşturucu veya uyarıcı maddeler ancak hükmün kesinleşmesinden sonra mahalli mülki amirliğe teslim edilecek. Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanunda sayılan suçlar arasına göçmen kaçakçılığı da eklenecek. Böylelikle, göçmen kaçakçılığı suçu nedeniyle el konulan milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili silah, mühimmat, araç ve gereç ile sarf malzemesinin Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na tahsis edilebilmesine imkan sağlanacak. Avukatlara Finansman Desteği Avukatların büro kurma giderlerinin karşılanması için kredi ve finans kuruluşları ile kredi veren kamu kurum ve kuruluşlarınca uygun şartlarda finansman desteği sağlanacak. Desteğin sağlanmasına ilişkin usul ve esaslar, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın görüşü alınarak Adalet Bakanlığı'nca belirlenecek. Mesleğe yeni başlayan avukatlardan ilk 5 yıl baro keseneği alınmayacak. Adli yardım sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Adli Yardım Bürosu'nun gelirleri arasında yer alan harçların ve para cezalarının oranı %2'den %3'e çıkarılacak. Asliye Ticaret Mahkemelerindeki Uyuşmazlıklar Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki hak sahipliği sonucunu doğuran durumlar arasında, belirtilen haller kapsamında vazife mağrulu sayılan Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, infaz ve Koruma Başmemuru ve infaz ve Koruma Memuru Olmanlı Ceza infaz Kurumu personeli de dahil edilecek. Böylece bu kişiler ile aile bireylerinin de istihdam hakkından faydalanmasına imkan sağlanacak. Kanunla koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması kurumu bakımından mahkemenin önüne gelen dosyalarda tahkikatın tamamlanmasını müteakip gecikmeksizin en geç iki gün içinde karar vereceği yükme bağlanıyor. Asliye ticaret mahkemelerinde tek hakimde görülen konusu parayla ölçülebilen uyuşmazlıklarda, dava değeri 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarılacak ve söz konusu parasal sınır her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Göçmen kaçakçılığı suçuyla daha etkin mücadele edilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla Türk Ceza Kanununda değişikliğe gidilerek göçmen kaçakçılığı suçu için verilen cezanın alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Sentetik uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin topluma ve bireylere verdiği zararların önüne geçilmesi, bu maddelerin imal ve ticareti suçuyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevlerinin imal ve ticareti suçuna ilişkin ceza yarı oranında artırılacak. Cumhuriyet Savcısı tarafından verilen erteleme kararı kolluk birimlerine de bildirilecek. Böylece kolluk birimleri şüpheli hakkında verilen erteleme kararından haberdar olacak. Tedavi, denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma 2 yıla çıkarılacak. Tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi, 1 yıldan 2 yıla çıkarılarak şüphelinin daha uzun süre kontrol altında tutulması ve denetlenmesi sağlanacak. Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasına karar verilebilmesi için Denetimli Serbestlik Müdürlüğü teklifte bulunabilecek. Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilen şüphelinin, bu süre zarfında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla yılda en az 2 defa ilgili kurma sevkine karar verilecek. Hakik kim, soruşturmacının, örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenip işlenmediğine bakılmaksızın uyuşturucu veya uyarıcı madde iman ve ticareti suçu bakımından kamuya açık yer ve iş yerlerinde delil toplamak amacıyla ses ve görüntü kaydı yapmasına izin verebilecek. Sanık hakkında, toplanan delillere göre mahkumiyet, ceza verilmesine yer olmadığı ve güvenlik tedbiri dışında bir karar verilmesi gerektiği kanısına varılırsa, sorgusu yapılmamış olsa da dava yokluğunda bitirilebilecek. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz edilebilecek. İtiraz merci, karar ve hükmü inceleyecek, usul, esase ilişkin hukuka aykırılık tespit ettiği takdirde gerekçesini göstererek karar ve hükmü kaldıracak, gereğinin yapılması için dosyayı mahkemesine gönderecek. Bölgü, bir adliye mahkemesinin Cumhuriyet Başsavcılığı sanık aleyhine itiraz edilebilmesi için kararı etkileyecek nitelikte esaslı bir hatanın bulunması zorunlu olacak, bu itiraz sanık veya müdafine daire tarafından tebliğ edilecek. Tebrikat, ilgililerin dava dosyasından belirlenen son adreslerine yapılmasıyla geçerli olacak. İlgililer, tebliğden itibaren 7 gün içinde yazılı olarak cevap verebilecek. Cezanın infazının ertelenmesi konusunda yapılan düzenleme ile çocuğunun hastalığı nedeniyle kadın hükümlünün cezasının infazı ertelenebilecek. İnfazına başlanmış olsa bile toplam 10 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen kadın hükümlünün. Engelliliği nedeniyle bakıma muhtaç olan veya ağır bir hastalığa maruz kalan, 18 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının değerlendirilmesi halinde, cezasının infazı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca bir yıla kadar ertelenebilecek. Erteleme süresi her defasında 6 ayı geçmemek üzere en çok 4 kez uzatılabilecek. Erteleme süresi içinde zaman aşımı işlemeyecek. Çocuğun engellilik nedeniyle bakıma muhtaç olma veya ağır hastalık hali ilgili maddeye göre belirlenecek. Erteleme süresi içinde hükümlünün ertelemenin amacına veya yükümlülüklerine aykırı davranması, denetimli serbestlik müdürlüğü veya kolluk birikimlerince tespit edilecek. Hükümlü hakkında kasten işlenen bir suçtan dolayı kamu davası açılması veya çocuğun iyileşmesi halinde erteleme kararı kaldırılarak ceza infaz olacak. Hükümlü, Cumhuriyet Savcısı tarafından erteleme süresi içinde belirli bir yerleşim bölgesini terk etmemek, belirlenen yerlere, belirtilen süreler içinde düzenli olarak başvurmak, ekonomik durumu göz önünde bulundurularak belirlenen güvence miktarını yatırmak, yükümlülüklerinden en az birine tabi tutulacak. Hükümlü hakkında ayrıca Cumhuriyet Savcısı tarafından yurt dışına çıkamama yükümlülüğü konulacak. Tedavi ve rehabilitasyon zorunluluğu Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alanlarla ilgili de düzenleme yapıldı kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu olacak. Bu suçtan hükümlü olanlar için tedavi ve rehabilitasyon programlarının uygulanacağı müstakil ceza infaz kurumları açılabileceği gibi mevcut ceza infaz kurumlarının bir bölümü de bu amaç için düzenlenebilecek. Tedavi ve rehabilitasyon birimleri ile programlarının asgari standartları Sağlık Bakanlığı'nın uygun görüşe alınarak Adalet Bakanlığı'nca belirlenecek. Tedavi ve rehabilitasyon programlarının başarılı olabilmesi amacıyla hükümlünün izin, ziyaret ve görüşme hakları uzman görüşü doğrultusunda geçici olarak kısıtlanabilecek. Başka bir suçtan hükümlü olup uyuşturucu veya uyarıcı madde bağımlısı olduğu tespit edilen hükümlüler hakkında da aynı hüküm uygulanacak kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olup denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlülere, koşullu salıverilme tarihine kadar tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılma yükümlülüğü getirildi. Denetimli serbestlik müdürlüklerinin soruşturma evresindeki görevlerine, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin görevler de eklendi. Cumhuriyet Savcısı tarafından hakkında denetimli serbestlik tedbiri veya tedavi ve denetimli serbestlik tedbiri verilen şüpheliyle ilgili olarak denetimli serbestlik müdürlüğü, tedaviye tabi tutulmak, belirlenen programlara katılmak, çocuklarla bir arada olmayı gerektiren ortamlarda çalışmaktan yasaklanmak, belirlenen yer veya bölgelere gitmemek gibi belirlenen yükümlülüklerinden en az 3 güne veya daha fazlasına karar verebilecek. Uyuşturucu madde kullanımına ilişkin test yapılabilecek. Yükümlülükler, şüphelinin ihtiyacına göre değiştirilebilecek veya ilave yükümlülükler getirilebilecek. Gerekli görülmesi halinde denetimli serbestlik süresi içinde şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespit edilmesi için denetimli serbestlik müdürlüğü tarafından test yapılabilecek veya bu amaçla şüphelinin ilgili kuruma sevgi sağlanabilecek. Katlımla tedaviye tabi tutulmasına karar verilen şüpheli hakkında denetimli serbestlik müdürlüğü ve ilgili sağlık kuranlarınca yapılacak işlemlere ilişkin görevler belirlendi. Sağlık Bakanlığı'nın uyuşturucuyla mücadele için açacağı tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine herhangi bir yargısal sürece dahil olmaksızın kendiliğinden başvuran kişilerin de tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandırılması zorunluluğu getirildi. Uyuşturucuyla mücadele alanında faaliyet gösteren tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılmasıyla bağımlılıkla mücadelenin etkinliğinin artırılması amaçlanıyor. Kaçakçılık suçları, uyuşturucu veya uyarıcı madde iman ve ticareti suçu, uyuşturucu madde yapmak amacıyla bitki ekiminden elde edilen mal varlığı değerlerini ihbar edenler ile bu suçlardan kaynaklanan mal varlığı değerlerini atlama suçunu ihbar edenlerin kimlikleri gizlenecek. Düzenleme ile basit yargılama usulünün uygulandığı ticari davalardaki miktar veya değer 500 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı ve bu parasal sınırın her yıl yeniden değerleme oranında artırılması hükme bağlandı. Anadolu Ajansı Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Büyük kahin baba vanganın kehanetleri tüyler ürperdi. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geç geçiyoruz. Boluspor Samsung spor, Samsun spor, Bolu spor, i̇şte Bolu spor, -Samsun spor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi, polis müdahale etti değerli Yani Süper Lig'in önceki haftasında 2010ta spor karşılaştı Boluspor'u 5-1 mağlup ederken, karşılaşma ardından iki grup yöneticiler arasında arbedi yaşandı. İşte detaylar. Boluspor Samsung spor maçının ardından yöneticiler birbirine girdi, polis müdahale etti. 28 Mart 2023 21.41 son güncelleme 28 Mart 2023 21.41. Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor deplasmanda karşılaştığı Boluspor'u 5-1 mağlup ederken karşılaşmanın ardından iki kulüp yöneticileri arasında arbede yaşandı. İşte detaylar. Takip et. Sportoto Toto 1. Lig'in 29. haftasında Samsunspor deplasmanda Boluspor ile karşı karşıya geldi. Samsun ekibi bir, sıfır geriye düştüğü mücadeleden beş, birlik galibiyette ayrılırken liderliğini sürdürdü. Deplasman yasağına gönderme. Karşılaşmanın ardından ise ilginç bir olay yaşandı. Son düdüğün çalmasının ardından Samsun spor yöneticileri ve oyuncuları, deplasman yasağına gönderme yapmak için stadyumun deplasman tribününde fotoğraf çektirdi. Yöneticiler arasında arbede. Daha sonra Boluspor Başkanı Savaş Abak ve yöneticiler sahaya inerek duruma tepki gösterdi etkinin ardından Bolusporlu yöneticiler ve Samsun Sporlu yöneticiler arasında albede yaşandı. Polis müdahale etti. Yaşanan albede polis ekipleri tarafından yatıştırıldı. Ardından saha dışına da sıçrayan olaylar neticesinde Bolusporlu birkaç taraftarın polis ekiplerinin sert müdahalesiyle ekip aracına bindirilerek idari işleme tabi tutulduğu öğrenildi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altı golüm açtık. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Ee, günün videosunda bugün yere bir oluşunu film gibi izlediler. o anlar o anları görenler telefona saldı. 14 katlı bina kontrolü olarak böyle yıkıldı. Vatandaşlar o anları film izler gibi izlediler. Adana'da ağır 14 katlı bina kontrolü olarak yıkıldı. Yıkımı kavşakta oturup film izler gibi izleyenlere dikkat çekti. 14 katlı bina kontrolü olarak böyle yıkıldı. Vatandaşlar o anları film izler gibi izlediler. 28 Mart 2023 17.05 son güncelleme. 28 Mart 2023 17.05 Adana'da ağır hasarlı 14 katlı bina kontrollü olarak yıkıldı. Yıkımı kavşakta oturup film izler gibi izleyenler dikkat çekti. Takip et. Kahramanmaraş merkezli depremde Adana'da şehir merkezinde 11 bina yakıldı. Deprem sonrası yapılan kontrollerde ise 3000'den fazla binanın da ağır ya da orta hasarlı olduğu için yıkımına karar verildi. Kurova ilçesine bağlı Toros mahallesinde bulunan 14 katlı Özkayalar apartmanı da ağır hasarlı olduğu için bugün öğle saatlerinde yıkımına başlandı. Apartmanın etrafındaki diğer apartmanlar da boşaltıldı. İş makinesiyle kolonlarına zarar verilen apartmanın yıkımına başlandı. Bu sırada çevredeki meraklı vatandaşlar polis uyarısına rağmen ellerinde cep telefonlarıyla yıkım anını görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Bir grup vatandaşın ise yıkımı kavşağa oturup film izler gibi seyretmesi herkesi hayrete düşürdü. Meraklı vatandaşların yanı sıra depremden önce apartmanda oturanlar da evlerinin yıkımını duygulu gözlerle izledi. Bir süre sonra iş makinesinin kolonları kırması sonucu apartman kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım anı havadan ve karadan anbean görüntülendi. Yıkımdan sonra her yeri toz bulutu kapladı. Vatandaşlar toz bulutuna yakalanmamak için yıkım alanından kaçtı. Evlerinin yıkımını anlayan izleyen vatandaşlar çok üzüldüklerini, eşyalarıyla birlikte evlerinin gittiğini belirterek burada hatıralarımız vardı. Bir fotoğrafımızı dahi alamadık. Buna çok üzülüyoruz. Anılarımız da elimizde birlikte gitti dedi. İha. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ama haber bültenimiz devam ediyor yaklaşık. Saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. MPG Başkanı Devlet Bahçeli'den ortak liste paylaşımı geldi. Mantıklı ve makul bir seçenek o, o olamayacaktır. Dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından 14 Mayıs seçimlerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bahçeli paylaşımında ortak listeye ilişkin olarak Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla ile ve Adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teş teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olmayacaktır ifadelerini kullandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den ortak liste paylaşımı mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır.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 Cumhur İttifakı'nı teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tebessür etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır, ifadelerini kullandı. Takip et. Türkiye, yaklaşan 14 Mayıs seçimlerine odaklanmışken yeni gelişmelerde yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine 47 gün kalmıştır. Yüksek Seçim Kurulu resmi gazetenin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak 4 adaydan oluşan geçici listeyi yayınlamıştır. Süreç ilan edilmiş seçim takvimine uygun şekilde ilerlemektedir. Seçime katılacak partiler belli olmakla birlikte hazırlanmış ittifak protokolleri de sırasıyla YSK'ya sunulmuştur. Bilindiği gibi Cumhur İttifakı çatısı altında dört parti yer almıştır. Bu kapsamda üzerinde uzlaşılan ittifak protokolü 24 Mart 2023 DYSK'ya teslim edilmiştir. Bahçeli, hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacak. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayı belli, kararı ettir. Nitekim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bütün imkan ve inancımızda Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi hususunda kesintisiz sürdürülen mücadele devam edecektir. Son günlerde bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti arasında ortak liste yapılacağı, bu kapsamda yerli yersiz, maksatlı maksatsız pek çok iddia ve ifade kamuoyunda tartışma konusu, hatta polemik malzemesi haline getirilmiştir. Müstelik kara kampanya üretim ve servisi cesamet kazanmıştır. Cumhuriyet İttifakı'nı oluşturan dört partiden ikisi olan, Yeniden Refah Partisi ile Büyük Birlik Partisi'nin kendi parti logoları ve adaylarıyla seçimlere katılacağı da yakın bir tarihte ilgililerin beyanıyla tescillenmiştir. Elbette bu takdir ve tercih mezkur partilerin kendi bileceği bir şeydir. Bahçeli'den İstanbul depremi mesajı tek seçenek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmamalı. Milliyetçi Hareket Partisi'ni zor durumda bırakmak, heyecanıyla birlikte 54 yıllık dev mazisini ve müktesebatını yok saymak amacıyla bazı çevrelerin algı çalışmaları yaptığı, dikne ve tezvirat yaydığı objektif değerlendirme yapabilen ve vicdan sahibi herkesin malumudur. Cumhur İttifakı'nın ahlakı, ilkeleri ve gelecek hedefleri siyasi namusumuza emanettir. Bu emanet mutlaka korunacaktır. Ancak fırsatçılar, partimizi küçük görme yanlışına düşen sözde yazar, çeyrek aydın ve zillet siyasetçiler ciddiye alınmayacak, hiç de itibar edilmeyecektir. Ortak liste açıklaması. Cumhur ittifakını teşkil eden iki partinin kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla seçime katılmaları söz konusu iken, Milliyetçi Hareket Partisi'nin ortak liste hazırlığına teşne olması ve buna tevessül etmesi doğru, mantıklı ve makul bir seçenek olamayacaktır. Beşiktaş üyeliğinden ayrıldığını duyunca. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili genel seçiminde tüm seçim çevrelerinde olmak suretiyle 3 hilal amblemiyle ve değerli milletvekili adaylarıyla demokratik mücadelesini yapacak, nihayetinde hak ettiği, layık olduğu, hasrette beklediği başarıya kesinlikle ulaşacaktır. Gayret bizden tevfik Allah'tandır. Çalışma bizden mükafat millettendir. Türk ve Türkiye yüzyılına kutlu bir adım atılacak, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü Cumhur'un muazzam zaferiyle taşlanacaktır. TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi, Güçlü Cumhur İttifakı Milli İrade ile tecelli edecektir. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Erdoğan iftarda Mehmetçik de bir araya geldi. So. Ana haber ülkemiz devam ediyor yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz değerli izleyenler. Canlı borsaya şöyle bir daha bir bakacak olursak dolar günü 19,11 ile yükselişle euro 20,7,280 20 ile yükselişle altın 1,210 yükselişle ve İstanbul borsası günü 4,811 bile düşüşle kapattı. Türkiye'nin günlerce konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz 5. duruşmada tahliye edildi. Tekirdağ'ın Çerkezköy Devlet hastanesine kendisini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz çıktığı 5. duruşmada tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan sahte doktorun tahliyesi sonrası ilk görüntülerine ulaşıldı. Özkiraz hakkında açılan 3 davada toplam 13 yıla kadar hapsiyle yargılanıyor. Türkiye'nin günlerce konuştuğu sahte doktor Ayşe Özkiraz 5. duruşmada tahliye edildi. 28 Mart 2023 17:14 son güncelleme, 28 Mart 2023 21:03. 03 Fikirdağ'ın Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kendisini doktor olarak tanıtan Ayşe Özkiraz çıktığı 5. duruşmada tahliye edildi. Akşam saatlerinde cezaevinden çıkan sahte doktorun tahliyesi sonrası ilk görüntülerine ulaşıldı. <Gülüyor> Özkiraz hakkında açılan 3 davada toplam 13 yıla kadar hapiste yargılanıyordu. Takip et. Tekirdağ'ın Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde kendisini pratisyen vekin olarak tanıtan, sahte ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanan Ayşe Özkiraz hakkında resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, özel belgede sahtecilik suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar ve Yetkisi hekimlik suçlarını düzenleyen 1219 sayılı kanuna muhalefet, suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar olmak üzere toplam 13 yıla kadar hapis sistemiyle açılan davanın 5 gineceği duruşması bugün Çerkesköy 5. Asliye ceza. Mahkemesinde görüldü. Duruşmada özgülaz için tahliye kararı çıktı. Ceza çıktı. Tekir. Tekirdağ'ın Çerkesköy Devlet Hastanesi'nde kendisini, pratisyen hekim olarak tanıtıp hastalara tıbbi müdahalede bulunan ve sahte diploma ile görev yaptığı anlaşılınca tutuklanarak 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan Ayşe Özkiraz, 8 yıl hapis cezası ve 18 bin lira adli para cezasına çarptırılıp tahliye edildi. Tahliye kararının ardından Özkiraz, tutuklu bulunduğu Tekirdağ T-Tipi cezaevinde işlemlerin tamamlanmasının ardından saat 20.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Özkiraz özel bir otomobille cezaevinden ayrıldı. DHA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız. Diğer haberimize geçiyoruz. Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erden Timur bombay patlattı. Belgelere elde dedi. İşte Efeye Bahçeli'nin zanilo teklifi. Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erdem Timur Kadı'da bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timur, Sarıkılmızı'nın gündemine dair merak edilen konulara açıklık getirirken, çok merak edilen konular başında gelen Zanilo Transsiyon'a dair de konuştu. Zanilo'nun maliyetini açıklayan Timur, Prenbahçe'nin de 23 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı. Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erdem Timur bombayı patlattı. Belgeler elinde dedi. İşte Fenerbahçe'nin zaniyolu teklifi. 28 Mart 2023-2048 son güncelleme. 28 Mart 2023 2114. Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erdem Timur katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Timur Sarı Kırmızılıların gündemine dair merak edilen konulara açıklık getirirken, çok merak edilen konuların başında gelen Zaniolo transferine dair de konuştu. Zaneoğlu'nun maliyetini açıklayan Timur, Fenerbahçe'nin de 23 yaşındaki oyuncuya yaptığı teklifi canlı yayında açıkladı. Takip et. Galatasaray Sportif Başkan Vekili Erdem Timur, TV 100'de Candaş Dolga Işık'ın konu oldu. Sarıl Kırmızılıların gündemine dair açıklamalarda bulunan Timur, çok merak edilen konulara açıklık getirdi. Çok konuşulan, ligi bitirtmeyiz sözleri için pişman olduğunu dile getiren Timur, çok ses getiren transfer olaya dair de gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Timur'un açıklamaları. Birlik olmayı iyi biliyoruz. En kolay olan şey birlik olmak. Memlekette zor anlarda birlik olmayı çok iyi biliyoruz. Büyük takımların muazzam bir gücü var. Bu gücü sadece futbolda kullanmak olmaz. Birçok afete gittim. Böyle örgütlü yapılarla çok daha fazlası yapılabilir. Sinirle söyledim. Candaş Tolga Işık, eşiniz, ligi bitirtmeyiz lafınızdan sonra size çok kızmış, siz de sonrasında üzüldünüz ve özür dilediniz. Erden Timur, o maç sonrasında çıkmak yanlıştı, çok sinirliydim. Bir daha da çıkmam. Bizim de tecrübesizliğimiz. Kasıt, bu lig bu şekilde nasıl biterdi? Sinirli söylenen bir şeydi. Bu laf beni yıllarca takip edecek herhalde. Cemal Nur Sargut ile olan görüntüleri hakkında bu Galatasaray seçimlerinden önce çıkarmışlardı. Bir mevlütteydik o zaman. Ben tasavvuf ile ilgilenirim evet ama bu farklı bir yerdi. İnsanın yaratılış amacı kendini tanımak. Maksatlık şekilde ortaya çıkarıldı. Bunun da maksatlı bir şekilde ortaya çıkarıldığını düşünüyorum. Benim bir cemaat ve tarikatta bağlantım yok. Benim anne ve baba tarafında alevilik vardır. Ne gerek var bunları dile getirmeye? Sanıoğlu'nun maliyeti. Rakamlar 5 yıl vadeyle 3 milyon 3 milyon ödeyeceğiz. Bonuslar Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 2 kez son 16 ya kalırsa 1 milyon euro. Çeyrek finale kalırsa 1 milyon euro, yarı finale kalırsa 1 milyon euro falan bunları topluyorsun sonra 30 ediyor. Türkiye Kupası'nda madde var mesela orada zaten oynatmıyorsunuz. Final oynarsa 1 milyon euro, ballon değer alırsa 1 milyon euro. Bonusların olma ihtimali %10 falan. Bonuslar çıkınca maliyet 15 milyon euro. Hicardi de de böyle oldu. Biz hiçbir rakip takım transferine teklif vermedik. Hicardi de de böyle oldu. Hicardi için Fenerbahçe devreye girdi. Okey girebilir ama giriyorsa girdim der. Zaniyolo'da da devreye girdi ama biz aldık. Ben bunu şu an söylemek zorunda olduğum için söylüyorum. Zaniolo'nun eskiliği mi kalmadı, sakatlığı mı kalmadı, Ali Bey'in yoğurt işi farklı, böyle adamları istemiyor mu kalmadı? Her şey yapıldı. Fenerbahçe'nin ticardi ve Zaniolo için ne teklif ettiğinin belgeleri var. Edep öyle bir şeydir. Efendilikten ses etmiyoruz. Bari ses etmeyin. Bir başarı varsa niye bunu kaşınıyorsunuz? Bu haberlerin nasıl çıkartıldığını biliyorum. Menakerlerle olan ilişkisi olan insanlar yapıyor. Bir maç kaybediyoruz. Bu nasıl tesadüf olabilir? Mate ile Icar'da birbirine girdi. Okan Hoca araya girmeye çalıştı. Olmadı. Erden Timur şey yaptı. Okan Hoca ile Erden Timur birbirine girdi. Otelde oyuncular içki içti. Geç geldi. Böyle, böyle oldu falan. Hepsi yalan bunların. Yüzde bir milyon yalan. Fenerbahçe'nin teklifini biliyorum. Fenerbahçe'nin ne teklif ettiğini ben biliyorum. Benim dışında hiç kimse bilmez. Bu kadar şey düşünüyoruz ama karşıdaki de bir şeyler yapmalı. Fenerbahçe zane olaya bizden çok daha fazla teklif etti. 16 milyon euro net, 5 milyon euro da bonus teklif etti. Fenerbahçe'nin bonuslarla birlikte %100'ü garanti olan bonuslar bunlar, 21 milyon euro teklif etti. Offsitems'ı pozisyonu. Offsitems'ı pozisyonunun yayınlamasını ilk isteyen biziz. 46. dakikada rakibinizin golünün iptalini mi istersiniz yoksa rakibinizin kırmızı kartının verilmesini mi? Herkes 10 kişi kalmamayı seçer. Onlar kadar tepki göstermiş miyiz? Mete Kalkavan elini cebine götürdü kırmızı kart vermekten vazgeçti Fenerbahçeli oyuncuya. Biz ne tepki vermişiz? Onlar kadar tepki göstermiş miyiz? 30 milyona ulaşması çok zor. Zahaniola'da imkansız bonuslar var. Şampiyonlar Ligi'nde final oynaması var. Ballon değer kazanması var falan. 30 milyona ulaşması çok zor. TLF ve MHK'nın G sarayı durdurduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorum. TLF içindeki Klein bunu yaptığını düşünüyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Evet değerli izleyenler bu haberimizle birlikte tarikhaber.com ana haber bürtüğünün sonuna geldik. Daha fazla haber almak istiyorsunuz. Haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sistemize yer reklamlara tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Daha mutlu daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak ile iyi akşamlar deriz. Hoşçakalın.